Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı tet Geometri Soru Bankası kitabında benzerlik konusundaki temel orantı teoremi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Temel orantı teoremi normalde sivrilen yerden başlayıp şunun şunu oranı bunun bunu oranı şeklinde yapabiliriz ama tanes amcadan daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Yukarıdan aşağı koldan kola geçiş varsa yukarıdan aşağı oranlama 9 bölü 6 yani şunun şunu oranı bunun bunu oranı şeklinde daha kolay olur. 9 bölü 6 6 bölü x e eşittir. Sadeleştirsen 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 2. Buradan 3x eşittir. Kaç yaptı? 12 ise x'i de böylelikle 4 olarak bulduk. Evet örnek 1. 4 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Thales teoremi diyor ki yukarıdan açı oranlamalar birbirine eşit. Yani şunun şunu oranı bunun bunu oranı. E o zaman x eksi 1 bölü 2 eşittir. x artı 2 bölü 3. İşler dışlar yapalım. 3x eksi 3 eşittir. 2x artı 4 yaptı. Buradan da x eşittir. 7 mi yaptı? Evet. İkinci soruyu 7 bulduk. Geldik 3'e. Şimdi burada da bir temel orantı. Burada da bir temel orantı, orantı var. Bak şunlar işin içine girmiyor. O zaman koldan kola geçiş yapalım. 15 bölü 10 nedir? 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 2. Hocam 3K'ya 2K vardır. Yine aynı şekilde koldan kola geçiş var. Yani 3K'nın 2K'ya oranı. 3K bölü 2K eşittir. 12 bölü X diyebiliriz arkadaşlar. Ya da 3K'daki 12 ise 4 katı. Burada da 4 katı 8 diyebiliriz. X buradan da zaten cevap olarak ne çıkacak? 8 çıkacak. Örnek 3 8 oldu. Geldik örnek 4'e. Ne var burada? Şunlar dik verilmiş. Yani her ikisi de aynı doğruya dikse bunlar birbirine paraleldir. Ve bu arada 9 var 12 var. Dik üçgen var. Bana buradaki kenarda lazım. 9 12 üçgeni 15 üçgeni. Şimdi şuraya baktığımız zaman temal orantı var. 4 bölü 8. 1'e 2 oran var burada. E hocam burada da 1'e 2 oran vardır. E toplamda 3A eşittir. 15 ise A'yı 5 buluruz. A5 x de 2A'ya eşit olduğundan A yerine 5 yazarsak cevap da kaç çıkıyor o zaman? 10 çıkıyor. Örnek 4 10 oldu. Geldik örnek 5'e. Ağırlık merkezi verilmiş. Ağırlık merkezinde burada 2K'ya K oran yok mu? Var. E şunlar da paralel verilmiş. E o zaman şuradaki üçgende temel orantı yapacak olursam 2'ye 1 oran 2'ye 1 oran. Ya da 2K'daki 8 ise K'daki direkt 4 yazabiliriz. 2'ye 1 oran 2'ye 1 oran yani K'daki 3 ise 2K'daki de 6 yazabiliriz. AD artı FC isteniyor bizden. AD 6, FC 4 toplamı da kaç yaptı? 10 yaptı. Örnek 5, 10 oldu. Geldik örnek 6'ya. Evet bizden ne isteniyor? X isteniyor. Arkadaşlar şimdi şu paralelliğe bakacak olursak eğer yukarıdan aşağı 12 bölü 9 oran var. Koldan kola geçişte böyle tekrara girmiyorum dikkat ettiysen. 12 bölü 9 nedir? 3'e bölsen 4, 3'e bölsen 3. Hocam burası 4K iken burası 3K. Şimdi şu paralelliğe bakacak olursak. Hocam burada 3'e 4 oran var burada da 3 bölü 4 oran olacak diyebiliriz. Ya da 3K'daki 6 ise 2 katı 4K'daki de 2 katı 8 diyebiliriz. Böylelikle 8 buluruz ve bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani temel orantı teoreminin kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.